Mesafeler kalkar, bir kutlu şölen olur. Suların ayrısında Nergis. Akseden kendi güzelliğindir, suların değil. Esrarlı gülüşlerden uzak dur Nergis. yaralı sırnaşır şehla bakışlarına. Mahrem pencerelerde kavuşma vakti, rolünü ezberlemiş kadınlar geçer. Kadınlar ummadık yerlerden geçer, hatırla dergis. Aşkı gündemde tutan zamandır, yoluna büyük tuzaklar kurulur. Tutarsın bir kar vakti ateş yakarsın, türküler ısıtır yüreğini. Ellerinde yağmur telaşı, bir dost gibi selamlarsın kendini.